Kahvettim yolumu bu sefer Ne kadar değişmişler bu semtler Yine önüme çıkan birkaç tablo Ve yine değişen isimler Biz ne ara bu kadar pislendik Ne ara bu kadar Geriledik Büyümek isterken ne kadar kirlendik Kayboldum caddelerde ben Çıkışı var mı bu yolun ki acı varsa seslensin Anlayamam bütün olanları Göremem yaşananları Algılayamam şu dünyayı Ağlamam insanları Duyun seslen bana Dükün neredeyim ben Duy beni Seslen bana De ki Neredeyim Ben İlerlemek isterken Yolca kaybettik Bütün insanlık İlerlemek İsterken yolda Kaybolduk